Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş yengeç burcunda ilerliyor. Evet, bu hafta Mars ve Venüs aslan burcunda çok daha tutkuluyuz, daha hırslıyız. Özgüvenimiz de biraz yükseltiyor özellikle Mars'ın ve Venüs'ün aslandaki hareketleri. Merkür ikizler burcunda... İlişkileriniz, iletişim trafiğiniz çok güçlü. Bu hafta gerek iş hayatınız gerek eğitimle ilgili konularda aktif bir hafta. Bazı seyahatler de olabilir, yolculuklar da olabilir veya bununla ilgili planlar yapabilirsiniz. Pazartesi günü Ay Kova Burcu'nda olacak. İlgi alakanız evet, çok değişken olabilir. Yani Birçok şeyle ilgilenebilirsiniz. Meraklı bir gün. Bu yüzden okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde zaman geçirebilirsiniz. Eğitimle ilgili konular olabilir. Ancak bunlar genellikle biraz dağınık olabilir. Yani herhangi bir konuya odaklanmakla biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü ay günün genelinde boşlukta olacak. Pazartesi gün akşam saatlerinde ise balığa geçiyor. Salı ve çarşamba daha çok özel hayatınıza, evinize, yuvanızı, ailenize odaklandığınızı görebiliriz. Duygusal paylaşımlar öne çıkıyor çünkü daha duygusal olacağınız, özellikle yakınlarınızla iletişiminizin, iletişim trafiğinizin artabileceği günler. Evde de bir şeylerle uğraşmanız ya da evde bazı böyle yakınlarınızla birlikte olabileceğiniz aktiviteler uygulamanız mümkün. Perşembe öğleden sonra Ay Koç'a geçecek. Cuma ve Cumartesi Ay Koç burcunda enerji tekrar artıyor. Daha sabırsız, daha girişken, daha heveslisiniz. Kişisel işlerinize e, odaklanabilirsiniz. Spor ve fiziksel aktiviteler için güzel bir gün. iki gün özellikle cuma ve cumartesi. E, her türlü böyle kişisel yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz konular devrede olabilir. Romantik konular, aşk hayatınızda hareketlilik artabilir. Ve çocuklarla da daha fazla bir arada olmanız, paylaşımlar yapmanız mümkün. E, bu hafta Mars ve Uranüs arasındaki dik açı, Hafta sonuna doğru etkinleşiyor. Biraz gergin bir açı, stresli bir açı. Ama siz çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz. Siz değil de hani daha çok çevrenizdeki kişiler veya hani kolektif alanda bazı tesirler olabilir. Mars-Uranüs kareleri ani stresler, gerilimler yaratabilir. Kazalara, sakarlıklara açıktır. Piyasalarda ani iniş çıkışlar olabilir. E, bu anlamda e, çevremizdeki kişilerle kuracağınız ilişkilerde de belki biraz daha dikkatli olmakta. Da Temkinli olmakta fayda var. Özellikle iş hayatınızdaki kişiler e, olabilir bunlar. E, veya hani hizmet aldığınız kişiler olabilir. Onların yaşamlarında olabilecek bazı ani durumlar olabilir. E, bu konulara karşı daha sağduyulu, daha anlayışlı davranmaya çalışalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.